Bu videomuzda size doğru çizmeyi anlatacağım. Haydi başlayalım. Diyelim ki, y eşittir 2x artı 1 denklemi var. Bu bize x ve y arasındaki ilişkiyi veren denklem. Eğer x 1'e eşit olursa, y de 2 çarpı 1 artı 1. Yani 3 olacak. Yani her x değerine karşılık bir y değeri vardır. Bunu bir tablo üzerine gösterelim. x ve y x için rastgele bir değer verelim. Mesela x'e eksi 1 dersek, y de 2 çarpı eksi 1, bu da eksi 2'ye eşit olacak, 1 eklersek, sonuç olarak eksi 1 olacaktır. Eğer x'e 0 değerini verirsek, hesaplaması çok kolay olacak. 2 çarpı 0 eşittir 0 artı 1 eşittir 1 olur. Eğer x 1 olsaydı, 2 çarpı 1 eşittir 2, artı 1 eşittir 3 olurdu. Eğer x 2 olursa, kafadan da kolayca hesaplayabiliriz, y 5 olacaktır ve böylece devam edebiliriz. Görebileceğiniz gibi, x için seçebileceğimiz sonsuz değer var ve tabii ki bir o kadar da karşılık gelen y değeri var. Elimizde x ve y arasındaki ilişkiyi bize gösteren bir tablo var. Koordinat düzlemini kullanarak bu noktaları birleştirip bir grafik elde edebiliriz. Eksenlerimizi dikkatlice çizeyim. Şimdi de eksenlerimize sayıları yerleştirelim. Burası 1, bu 2, bu da 3, bu eksi 1, eksi 2 ve son olarak eksi 3. Bu x eksenimiz. Buraya da 1. 2, 3 yazalım. Tamam, böyle devam edebilirim, neyse. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, bu da bizim y eksenimiz. Neyse, mantığını anladınız. Artık bu noktaları grafiğe yerleştirebiliriz. Eğer x değeri eksi 1 ise, y de eksi 1'dir. İlk önce x eksenine bakıyoruz. x de eksi 1'e eşittir y de eksi 1'e eşit. Bunu da buraya koyabiliriz. Okey. İlk noktamız bu. Noktanın üzerine de yazalım. Eksi 1, virgül eksi 1. Şimdi de başka bir tane yapalım. Evet, bu nokta. Bunların karışmaması için farklı renklerde yapacağım. Noktamız 0 virgül 1. Burada x eşittir 0 demek. y de 1'e eşit. Bu noktada burada. Bir tane daha yapalım. Üçüncü noktamız 1'e 3. Evet, 1,3 noktası. Burada da x eşittir 1 ve y de 3. Bu yüzden noktamız tam burada. Umarım şu ana kadar yaptıklarımız size mantıklı geliyordur. Bu şekilde noktalar bulup yerleştirmeye devam edebiliriz. Ancak asıl amacımız bu noktaların oluşturduğu doğruyu görmek. Ki şu an görebildiğinizi düşünüyorum. Şimdi de bu doğruyu çizelim. Bu doğruyu böyle çizebiliriz. Bunun gibi bir şey olacak. Bu noktaların hepsinden geçmesi gerektiğini unutmayın. Ayrıca 2,5 noktası da doğrunun üzerinde. Ancak o nokta biraz daha yukarıda bir yerlerde kalıyor. Düşünebildiğiniz her x değeri için x 10 milyar 380 milyona eşit olduğunda bile o x değerine karşılık gelen y değeri de doğrunun üstünde olacaktır. Bu pembe doğru sonsuza kadar gider ve bu doğru x ve y için olan tüm kombinasyonları içermektedir. Ayrıca x sadece tam sayı olmak zorunda değildir. Mesela x'e pi sayısının değeri olan 3.14159 değerini verseydik bu durumda x ekseninde yeri buralarda olacak ve y de 2 pi artı 1'e eşit olacaktı. Yani x'in alabileceği tüm değerlerin y'de bir karşılığı vardır. Başka bir tane daha yapalım. Elimizde y eşittir, eksi 3 artı 5 doğrusu olsun. Bu benim x eksenim. Bu da y eksenimiz. Buraya bazı değerleri hesaplayıp yerleştirelim. x ve y. Eğer x'in eksi 1'e eşit olduğunu söylersek, Eksi 1 çarpı eksi 3 eşittir 3. Artı 5, demek ki y 8'e eşit oluyor. Eğer x 0 ise y de 5'tir. Evet, bu çok kolaydı. Eğer x 1'e eşit olursa, eksi 3 çarpı 1 eşittir eksi 3. Böylece y de 2'ye eşit olur. Güzel, şimdi bu noktaları grafiğin üstüne yerleştirelim x eksi 1 olduğu zaman, bu sefer tahmini olarak yerleştireceğim, y 8 olur. Yani bu noktamız da buralarda bir yerde olur. x 0 iken, y de 5'tir. Bu da buralarda olmalı. x 1'e eşitken, y de 2'ye eşittir. Demek ki bu noktamız da burada bir yerde. x 2'deyken, y de eksi 1'dedir. Görebildiğiniz gibi noktalar burada kabaca bir doğru oluşturdu. Bu doğruyu da çizersek tamamdır. Bu denklemi sağlayan her değer bu doğrunun üstündedir. Ayrıca burada önemli olan birkaç detayı daha vurgulamak istiyorum. Fark ettiyseniz bu doğrunun eğimi aşağıya doğru. Doğrumuz sol üstten sağ alta doğru gidiyor. Önceden çizdiğimiz doğru ise sol alttan sağ üste doğru gidiyordu. Peki bu denklemle bir önceki çizdiğimiz doğru arasında herhangi bir fark görebiliyor musunuz? Size bir ipucu vereceğim. x'in önündeki bu katsayı ki bu durumda eksi 3, bize doğrunun eğiminin yukarı ya da aşağı doğru olduğunu söyler. Yani kısacası doğrunun eğimini belirtir. Yani bu örnekteki eğimimiz eksi 3'tür. Eğim hakkındaki videoları izlerseniz bu konuyu çok daha iyi anlayabilirsiniz. Bu sayıda y kesişim noktasını söyler. Yani size y eksenini hangi noktada keseceğinizi söyler. O noktada burası oluyor. Doğrunun eksenle kesiştiği nokta 0,5'tir. Şimdi hızlı bir şekilde bir örnek daha yapalım. y eşittir 1 bölü 2x artı 2, evet hızlıca x ve y eksenlerimiz. Ama aslında iki noktaya, sadece 2 noktaya ihtiyacınız var. İlk önce diyelim ki x eşittir 0 olsun. Bunun en kolayı y eşittir 2. Yani eğer x 2'ye eşit olursa y de 3'e eşittir. Daha önce detaylı görmeniz için 3 veya 4 nokta yazıyordum ama dediğim gibi doğruyu çizmek için sadece 2 nokta yeterlidir. Sıfır, 1 ve 2. 2 noktası orada ve sonra tekrar. 1, 2 ve 3. Doğrumuzda bunun gibi bir şey olacak. Buraya dikkat edin. Yukarıya doğru bir eğimimiz var. Çünkü eğimimiz artı 1 bölü 2'dir. Eğimimiz çok dik değil. Mesela y eşittir 2x olsaydı çok daha dik olurdu. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. y kesişim noktası tabii ki de 0,2'dir. Burada. Yani eğer doğru çizmek istiyorsanız, artık bu sizin için gerçekten çok kolay. Bazı noktaları deneyip bulduktan sonra kolay bir biçimde doğruyu çizebilirsiniz. Bir sonraki videoda size biraz daha eğim ve y kesişim noktasından bahsedeceğim. Bu tabloyu da yapmak zorunda değilsiniz ama eğer yaparsanız, doğrunun grafiği hakkında size bir ipucu verir ve kolaylık sağlar. Umarım işinize yaramıştır. Görüşmek üzere.